Sanırım artık her çeşit sayıyla çıkarma yapmak için hazırız. Şu ana kadar öğrendiklerimizi bir tekrar edelim. 16'dan 4 çıkınca ne kalır diye sorsam. 16 tane elma çizip 4 tanesini götürebilirim veya bir sayı doğrusu çizebilirim. Hatta şurada çizeyim. Hemen bir tane bir sayı doğrusu çizelim. Bu 16, 17, 15, 14, 13, 12, 11'e kadar gideyim, devam edebilirdim ama yerim kalmadı. 16 eksi 4'ü e aklınızdan bulamıyorsanız ki, aslında bulsanız iyi olur, sayı doğrusunda işlemi yapabilirsiniz veya hayalinizde bir sayı doğrusu canlandırabilirsiniz ve 4 geri gidersiniz. 16 eksi 1 eşittir 15, eksi 2 eşittir 14, eksi 3 eşittir 13 ve eksi 4 eşittir 12 ve cevabı bulmuş oldunuz. 16 eksi 4 eşittir 12. Bu soruyu çözmenin daha kolay bir yolu ise basamaklara odaklanmaktan geçiyor. Şimdi ne kastettiğimi açıklayayım. Baştan yazıyorum. 16 eksi 4. Toplama videolarında bu konudan biraz bahsetmiştim. Şimdi burası birler basamağı. 6 birler basamağında yani. Bu 4 de birler basamağında. Buradaki 1 eğer şurada bir şey olsaydı bu sütun da onlar basamağıdır. Peki, bunun anlamı nedir? 16, 10 artı 6 ile aynı şeydir. Buradaki 1, 10 demek. Mesela para cinsinden düşünürsek, bir tane 10 liralık banknot demek. Buradaki 2 olsaydı, 2 tane 10 liralık banknot demek olurdu. 2 10 liralık banknot ne olur? 20 lira olur. Yani bu, 2 10 liralık banknot ve 6 tane 1 lira demek bunu 1 lira basamağı olarak da düşünebilirsiniz. Bu da 10 lira basamağı. Eğer 357 olsaydı bunu 3 tane 100 liralık banknot, 5 tane 10 liralık banknot ve 7 tane 1 lira olarak görebilirdiniz. Bu nedenle bu yüzler basamağı, bu onlar basamağı ve bu da birler basamağı. Bu ve başka videolarda ödünç alma ve gruplama konularını keşfettikçe bu konuyu daha derinlemesine işleyeceğiz. Size basamakları burada göstermek, burada işlemek istememin sebebi şu. Aslında bu işlemi 16 eksi 4 olarak düşünmeniz gerekmiyor. Sadece yalnızca birler basamağına bakıp 6 eksi 4'e odaklanmanız yeterli olur. Sayı doğrusu çizebilirsiniz veya parmakla sayın. Ama sanıyorum ezbere biliyorsunuz, hayalinizde canlandırabilirsiniz. 6 eksi 4, 2. Şimdi de onlar basamağına bakalım. 1 eksi hiçbir şey, burada hiçbir şey yok. Böylece 1 eksi hiçbir şey eşittir 1 ve cevap 12. Yani aynı cevap. İşlemi sadece biraz basitleştirmiş olduk. Evet, böyle bir soru daha deneyelim. 78 eksi 37'yi bulmanızı istiyorum. Birler basamayla başlıyoruz ve 8 eksi 7 diyoruz. Değil mi? 8 birlik Eksi yedi birlik. Ya da sadece sekiz eksi yedi. Sekiz eksi yedi eşittir bir. Şimdi de onlar basamağına geçelim. Yedi eksi üç. Bu arada unutmayın bu yedi onluk. Veya yedi tane on liralık banknot. Eksi üç tane on liralık banknot. Yani yedi tane on liralık banknotum var ve bunlardan üç tanesini ayırıyorum. 7 taneden 3 tanesini ayırıyorum ya da çıkarıyorum. Ne olur? 4 tane 10 liralık banknotum kalır, değil mi? Veya kısaca 7 eksi 3 eşittir 4. Ve böylece 78 eksi 37'yi 41 olarak bulduk. Eğer elma resmi çizmeye kalksaydım, çalışsaydım, 78 elmayı çizecektim, sonra 37 tanesini bunlardan silecektim. Ya da sayı doğrusunda yapmaya çalışsaydık bu işlemi, Sayı doğrusunu 78'e kadar uzatacaktık. Sonra da 37 adım geri gelmemiz, geri gitmemiz gerekecekti. Yani iki şekilleri çok zor olurdu. Cevabı böyle de bulurduk ama bu çok uzun sürerdi. Evet, sütunlara ayrı ayrı bakarak doğru cevabı buluruz. Ama bu yöntemin zorlaştığı yerlerde var. Bir örnek daha yapalım şimdi. 95 eksi 31 diyelim. 5 eksi 1 eşittir 4, 9 eksi 3 eşittir 6, 95 eksi 31 eşittir 64. Evet, artık çıkarmanın çok kolay olduğunu düşünüyorsunuzdur. Basamaklardaki sayıları çıkarıyorsunuz. Birler basamağını ayrı çıkarıyorsunuz, onlar basamağını ayrı. Ama size şimdi maalesef her zaman o kadar da kolay olmadığını göstereceğim. Ama biraz pratikle çok da zor olmadığını da fark edeceksiniz. Şimdi sizden 22'den 17'yi çıkarmanızı istesem. 22 eksi 17. Yine 22 portakal veya elma çizip 17 tanesini silebilirim. Ve kalanı sayarak cevap bulursunuz ama bu yöntem yine çok uzun sürer. Peki bunu kısa yoldan yapmamız mümkün mü? Daha önceki şekilde yapmak isteyebilirsiniz ama burada 2'den 7 çıkarmamız gerekiyor. Ama bir şeyden 2 adet varsa en azından şu ana kadar öğrendiğimiz matematikle o 2 adetten 7 adedi çıkaramayız. Bu bize 0'dan küçük negatif bir sayı verir ve biz bu sayıları henüz öğrenmedik. Ama 17'nin 22'den küçük olduğunu da biliyoruz. Peki bu çıkarma işlemini nasıl yapabiliriz? Burada kullanacağımız yönteme ödünç alma veya yeniden gruplama deniliyor. İsmini bilmeniz çok da önemli değil. Şimdi buradaki 22, 20 artı 2 ile aynı şey. 20 artı 2. 17 nedir? 10 artı 7'dir. 17'yi de böyle yazabiliriz. Şimdi burada bir ikimiz var. 7 çıkarmak için bunu 7'den büyük bir sayıya çevirmemiz lazım. Değil mi? O zaman buradaki 2'den ödünç alabiliriz. Bu da 20'den ödünç almakla aynı şey. Bu 2, 20 ile aynı şey. Onlar basamandaki 2, biraz önce de videonun başında da söyledik, 2 tane 10 liralık banknot demek değil mi? 2 10 liralık banknot da 20 lira demek. Bu 2 bunu ifade ediyor, bunu gösteriyor. Yani bu 2'yi arttırmak istesem, buradan bir 10 liralık banknot ödünç alabilirim ve bu 10 liralık banknotu alıp bozdururum. Kasiyere derim ki, bu 10 liralığı alın, bana 1 liralıklar verin. Buradan bir 10 liralık banknotu alırsam, burası da 10 lira olur, değil mi? 10 lira kalır. Bunu da 1 liralıklara çeviririm ve buraya koyarım. O zaman burası 12 lira olur. Şuraya bakarsak, buradaki 2'den 1 çıkarırsak, bu 2 1 olur, öyle değil mi? 2 10 liralıktan 1 10 liralığa düştük. Sonra da bu 1'i 2'ye verdik ve bu 2 de 12 oldu. Evet şimdi çıkarma işlemini yapabiliriz. 12 eksi 7 eşittir 5 ve 1 eksi 1 de eşittir 0. Bunu 0 5 olarak da yazabilirim ama bu 5 ile aynı şey. Burada da 10 eksi 10 var. 10 eksi 10 da 0'dır. Yani 0 5 ve böylece 22 eksi 17'yi 5 olarak bulduk. Evet, biraz daha zor bir soru yapalım. Böylece ödünç alma metodunu daha iyi anlayacaksınız. 703 eksi 67 Şimdi bu videonun başındaki yöntemi denersem, karşıma hemen bir engel çıkar. 3 eksi 7, 3 elmam varsa bundan 7 elma çıkaramam. Değil mi? Hemen tıkandım kaldım. Bir sonraki adımı bilmiyorum. Belki ödünç alabilirim diyorum. Soldaki basamağa bakıyorum. Hmm, orada da 0 sıfır var. Sıfırdan nasıl ödünç alacağım? O da olmaz. Sonra bakıyorum, burada bir 7 var. Peki bu 7'den bunların hepsini nasıl ödünç alacağım? Bunu bulmanın en iyi yolu, 703 lirada 7 tane yüzlük banknot artı 0 tane 10 liralık banknot ve 3 tane 1 lira olduğunu hatırlamak. Ve 67'de de 6, 10 liralık banknot veya 60 kısaca artı 7 tane 1 lira olduğunu hatırlamak. Burada 10 liralık banknot olmadığı için buradan ödünç alamıyorsak, o zaman ne yapacağız? Buradaki 100 liralık banknotlardan birine bozduracağız. Yani buradan bir 100 liralık banknot alacağız ve burada 600 lira kalacak. Yani bu 7, buradaki 7, 6 olacak. Öyle değil mi? Yüzler basamağında 6 kalır. Ve burada 6 tane 100'lük ya da 6 adet 100 liralık banknot var demek. Unutmayın, bir tane 100 liralık banknotu buradan aldık. Şimdi bu 100 liralık banknotu bozdurabilirim. Bu arkadaşa ilk olarak 90 lira veririm. Ve şu arkadaşa da 10 lira veririm. Elimde 100 lira var, öyle değil mi? Peki, böylece ne oldu? Kasiyere 100 liralık banknotu verdim. 9 tane 10'luk aldım. Yani burada 9 onluğum oldu ve şurada da 10 tane birliğim oldu. Evet şimdi 10 artı 3, 13 eder. Evet böyle sütunlara bölersem her sütunda üstteki sayı alttaki sayıdan büyük olacak. Değil mi? Şimdi çıkarma yapabiliriz. 13 dedik buraya, 13 eksi 7 eşittir 6. 9 eksi 6 eşittir. 3, 6 eksi hiçbir şey, eşittir 6. Buna göre 703 eksi 67 eşittir 636. Evet, bana şimdi diyebilirsiniz ki, bu, bu yöntemi öğrendik ama bu yöntemin daha sistematik bir uygulaması var mı? Bu kavramsal yöntem bana göre anlamak ya da anlatmak için en kolay yol. Ama size bir tane daha mekanik bir yöntem göstereyim. Aynı işlemi yapalım. 703 eksi 67. Üstteki rakamlara bakıp alttakilerden büyük mü diye soruyorum. 7, 3'ten büyük olamaz. 6, 0'dan kesinlikle büyük olamaz. O zaman başka bir şey yapmam lazım. Buradaki 3 ile başlıyorum. Soldaki rakamdan ödünç alabilir miyim diye soruyorum. Soldaki rakama bakıyorum ve 0'dan ödünç alamam diyorum. O zaman 70'ten ödünç almaya çalışırım, ama bu 70 değil, aslında 700, değil mi? Peki, 70'ten ödünç aldığımda ne olur? 70'ten 1 aldığımda 69 kalır, öyle değil mi? 70'ten 1 aldım, 1 ödünç aldım ve 70, 69 oldu. Ve buradan 1 aldığımda aslında bu 10'dur, öyle değil mi? 10 artı 3 de 13'tür. Sütunlarımızı da oluşturduk, şöyle. 13 eksi 7 eşittir 6. 9 eksi 6 eşittir 3. Ve burada da 6 kaldı. Şimdi bunu başka bir şekilde de düşünebilirsiniz. Yine aynı soruyu yapalım. 703 eksi 67. Soldan başlayabilirim. 7 altındaki sayıdan büyüktür. Altında sayı olmadığı için ama zaten sorun yok. Sonra bir kademe sağdaki rakama bakıyorum. 0 altındaki rakamdan 6 altı küçük olduğu için ödünç almam gerekecek. O zaman 7'den 1 ödünç alırız. Aslında 100 ödünç almış oluyoruz öyle değil mi? 100 alıyorum ve onu 10'luğa çeviriyorum. O da ne yapar? 10 on tane onluk yapar. Buradan 1 aldık ve 0'ını önüne koyduk. Ama aslında 10 on onluk eklemiş olduk. 10 on tane onluk ekledik. Ama size daha kolay geliyorsa, buradan 1 aldığınızı da düşünebilirsiniz. Sıfırını önüne koyduğunuzu düşünün. Bu sıfır, şuradaki sıfırla aynı şey. Bu arkadaştan 1 alınca, şurada 6 kalır ve burası 0 olur. Sonra da 10, 6'dan büyüktür deriz. Burası tamam. Ama 3 olan yerde hala sıkıntı var. 3, 7'den küçük. Çıkarma yapamam. Ne yapacağım? Tekrar ödünç alacağım. Ve şimdi ödünç almam mümkün. Soldan sağa gitmiştik. Sağdan sola değil. Bunların hepsi olası yöntemler. Şimdi 10'dan 1 ödünç alayım. 10 eksi 1 eşittir 9. 1'e 3 verip 13 yapayım. Unutmayın bu 1 değil 10 eklemiş oluyorum. Onlar basamağından 1 alınca birler basamağına 10 eklemiş oluyorum. Evet o zaman ne oldu? 13 eksi 7 eşittir 6. 9 eksi 6 eşittir 3. 6 eksi 0 eşittir 6. Yani 636. Evet, birkaç soru daha yapalım. Çünkü bu ödünç alma konusu biraz karışık gelmiş olabilir. 953 eksi 754'ü bulalım. Bunu tüm değişik yöntemlerle bulabiliriz. Sağdan başlamak bu yöntemlerden bir tanesi. 3, 4'ten büyük müdür? Hayır değildir. Yani 4'ten büyük hale getirmemiz gerekiyor. O zaman ne yapıyoruz? Bu 5'ten ödünç alıyoruz. 5'ten ödünç alırsak, 5, 4 olur. Ödünç aldığım 1 ile de bu 3, 13 olur. Hatırlarsanız, onlar basamağından ödünç aldığım için, bu ödünç aldığım 1 aslında 10'dur. Bu 5 tane onluk burası. Bu onluklardan bir tanesini ödünç aldım. Burada ne kaldı? 4 tane onluk kaldı. Bu onu da 3'e ekleyince 13 oluyor. 13 eksi 4. Bu çıkarmayı yapabilirim ama burada da ufak bir sorun var. 4, 5'ten küçük. Daha önce sorun yoktu ama şimdi sorun çıktı. O zaman ne olacak? Yine ödünç almam gerekecek. Yüzler basamağından 1 alacağım ve bu 8 olacak. Bu yüzü onlar basamağına vereceğim ve 100 eşittir 10 onluk, yani buraya 10 ekleyeceğim ve bu 14 olacak. Buradan 1 ödünç aldım, bu yüzü 10 tane 10 olarak yazdım, 9'dan 8'e böyle ulaştık. Düzeltiyorum bu arada, düzeltiyorum 100, 900'den 100 alınca 800 kaldı ve bu yüzü 10 adet onluk olarak onlar basamağına yazdım. O yüzden buradaki 4'e 10 ekledim. Evet, üzerini çizip 14 yazdım ve şimdi her şey yolunda. 13 eksi 4 eşittir 9. 14 eksi 5 eşittir 9. 8 eksi 7 eşittir 1. O zaman 953 eksi 754 eşittir 199. Şimdi aynı işlemi soldan sağa yapalım bir de. 953 eksi 754. Bir öncekinden biraz farklı çözeceğim. 9, 7'den büyüktür diyorum. 5'te 5'e eşittir. Çıkarırsam belki burada 0 kalır. Ve 3'te 4'ten küçüktür. Belki burada ödünç almam gerekecek. Burada ödünç alırsam bu 4 olur ve şuradan ödünç alırım. Bu da 14 olur. Aslında sol tarafta yaptığımız işlemlerle aynı durumu elde ettik. Bunun yerine 97'den 7'den büyüktür deriz. Böylesi iyi. Daha da iyisi, 953, 754'ten büyüktür dersiniz. Bunu biliyoruz. Cevabın pozitif bir sayı çıkacağını biliyoruz. Bu sayı ötekinden büyük. Sonra bir basamak sola gidiyoruz. 53, 54'ten büyük müdür? Hayır. 53 54'ten büyük değildir. 53 54'ten büyük olmadığı için yine ödünç almamız gerekiyor ve yüzler basamağından ödünç alıyoruz. O zaman burası 8 oluyor. Daha doğrusu 800 kalıyor ve bu yüzü buraya ekliyoruz. Yüzü onlar basamağına eklersek ne olur? 10 tane onluk demek, değil mi? 100 demek 10 tane onluk demek. Yani 5 15 olur. Soldan sağa gidiyoruz. Ve şimdi de 8, 7'den büyüktür diyoruz. 15, 5'ten büyüktür. Burada yine 3'ün 4'ten küçük olduğunu gördüğümüz için 15'ten ödünç alabiliriz. 15'ten ödünç alınca 15, 14 oluyor. Ve 3 de 13 oluyor. Çünkü onlar basamağından 1 alınca bir adet onluk banknot 10 tane birlik demiştik. Değil mi? 10 tane 1 lira demiştik. Dikkat ederseniz yönteminiz ne olursa olsun aynı sonuca ulaşıyorsunuz. Böylece 13 eksi 4 eşittir 9, 14 eksi 5 eşittir 9, 8 eksi 7 eşittir 1. Evet, umarım bu yöntemi kolay buldunuz. Ödünç almalı sorular bundan daha zor olmaz. Buradaki 100 liralık banknotu ele alalım. 6 tane 100 liralık banknotum kaldı ve bu 100 liralık banknotu diğer basamaklara paylaştırabilirim. Bu durumda 100 liralık banknotun 90'ını yani 9 10'luğu buraya ve 10 lirayı şuraya verdim. Böylece üstteki sayıyı alttaki sayıdan büyük hale getirdim. Hepsi bu kadar.